Olumlu veya olumsuz eleştirilerin olması gayet doğal. Olumsuz eleştirilere özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü eleştirilere olumsuz da olsa bir şekilde o dokümanlar demek ki okunmuş, videolar demek ki izlenmiş. Burada yaptığımız iş mükemmel bir iş değildi. Amatör bir el kamerasıyla yapmış olduğumuz çekimlerdi. Ve özellikle PNC sorularının çözümünde sınıf içerisinde yaşanan spontane olaylar, spontane sorular da bunlar. Ön hazırlığı olan e, bir çekim değildi bunlar. O nedenle illa hatalarımız olmuştur. Daha sonra çözüm dosyalarında bu hataları düzelterek sizlere sunmaya çalıştık. E, bir diğer de bu meslek lisesi düzeyindeki öğrencilere verilen derslerdi. O nedenle e, çok fazla apelin bir bilgi beklentisi içerisinde olunması da yanlış olur. Ee, ama bu bir başlangıçtır. Belki biz, belki diğer meslektaşlarımız çok daha güzel videolar, çok daha dokümanlar hazırlayarak e, diğer insanların istifat etmesine sunacaktır.